en iyi şekilde gösterdik. Evet yaşadığımız afet çok büyük bir afet. Örnek vermek istiyorum. burada ilçesinin dün akşam kararını aldık Sayın Bakanlar, Şevre Bakanı'yla bir şeyi kaldırıyoruz. Komple yıkıyoruz. Tamamını yüzde yüzünü yıkıyoruz. Yani yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyoruz. Ve şu anda bir apartmanda 150 ölü çıkan apartman var. 150 tane ölü aldığımız apartman var. Tabii ki Yüce Allah takdir ilahisi o olmadan biz bir saniye bile adım atamayız. Ve bir saniye sonrasında da hükmedemiyoruz. Ben Trabzon'lu olduğum için bize hocalık fazladır onu söyleyeyim. Hocam burada olduğunca çok fazla konuşmuyorum da. Şunu anlatmaya çalışıyorum ama biz insan olarak da üzerimize düşen sorumluluğu yapmalıyız. Biz onun için buraya geldik. İnsan olma şeyi devletin temsilcisi olarak sizlerle beraber olmak, sizi dinlemek için geldik. Kusura bakmayın belki geç geldik ama durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahit. Açıklanan rakamlardan en az üç, dört, belki beş kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapıyoruz. Dolayısıyla bu böyle gördüğünüz İstanbul teplemi veya Erzim'de o hiçbirine benzeyen bir deprem değil. Şehirler haritadan silinecek, yeni haritalar olmuş. O nedenle bizim ee, devlet olarak devletin görevlileri olarak geç gelmişsek sizden özür diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Bizi hoşgörünüzle az önce bir köye gittik. Teyzemiz söylediği bir şey vardı.